Yarın Amerikan borsaları açılmadan hemen önce yeni tüketici fiyatları enflasyon verisi gelecek. Borsalar heyecan içinde ona kilitlenmiş durumdalar. Bana da epey çok hem direkt mesajlarda hem yorumlarda talep geldi. Hocam bir değerlendirir misiniz diye. Niyetim yarın akşam bu konuda bir de canlı yayın yapmak. Eğer yeterince bu videoma yorum, like alırsam söz veriyorum yarın bir de enflasyon verisini değerlendirdiğimiz canlı yayın yapacağım. Veri açıklandıktan sonra veri Türkiye saatiyle yanılmıyorsam 5 gibi açıklanıyor. Saat 8-9 gibi bir değerlendirme yaparız. Hem borçların gelişi de biraz belli olur. Önümüzdeki 2-3 aya şöyle bir bakarız. Ama bugün itibariyle J.P. Morgan nasıl görüyor, ne bekliyor ona bakalım. J.P. Morgan bu konuyu iyi öngörenlerden, tahminini tutanlardan 3 ayrı senaryo çizmiş bize. Bir tanesi şu, beklenti önce onu söyleyelim. Beklenti %6.7 yıllık enflasyon beklentisi vardı. O şu anda %6.5'a çekilmiş durumda. Bu beni biraz korkutuyor açıkçası. Çünkü beklentinin aşırı da olmasını sevmiyorum. Hatta aylıkta baktığımızda 0 enflasyon beklenirken şu anda eksi %1 bekleniyor. Bunlar beni korkutan şeyler. Çünkü biliyorsunuz borsa beklentiden daha iyi sonuçlar gelince yukarı doğru gidiyor. Beklentinin alta sonuçlar gelince aşağıya doğru gidiyor. O yüzden beklentiden aşırı imsar olmamasına fayda var. Ama şu anda... Beklenti %6,5'luk manşet enflasyon geleceği şeklinde. Ve diyor ki JP Morgan bu durumda baktığımızda 3 ayrı senaryodan bahsedebiliriz diyor. Eğer enflasyon, manşet enflasyon %6,6 ve üzeri gelirse piyasalar için çok kötü haber olur bu diyor. S&P endeksinde %2,5'luk düşüş bekleriz. Nasdaq bunun 2 katı düşüyor gibi öyle düşünebiliriz. Yani %4,5'lik bir Nasdaq düşüşü beklenebilir. Çünkü borsalar bu durumda Şubat ve Mart'ta Fed'in faiz artışının kesinleşeceğini... Hatta 0.25 yerine 50 bas puanlık artışlar gelebileceğini fiyatlamaya başlar. Bu bizi bayağı geriye götürür diyor. Buna ihtimal olarak %15 ihtimal vermişler. d ki çok yüksek ihtimal vermemişler. Bunun sevinirci olduğunu düşünüyorum. J.P. Morgan'ın çok daha yüksek olasılık verdiği %65 ihtimalle gördüğü enflasyon %6.4 ile %6.6 arasında geliyor. Bu aşağıya doğru gidişatın devam ettiğini gösteriyor. dur diyor. Borsalar bunu S&P 500 endeksinde %1-2'lik bir artışla ödüllendirebilirler diyor. Bu çünkü Fed'in daha fazla agresifleşmeyeceği anlamına gelebilir. Belki de Mart sonrasında faiz artışlarının durabileceği anlamına gelir. Yalnız bu ihtimal gerçekleşse bile Şubat-Mart'ta 25 bas puan da olsa faiz artışları devam eder diyor. Borsalarında da bu durumda işte bahsettiğim gibi S&P 500'de küçük bir yükseliş bekliyor. En yüksek olasılığı buna vermişler. %65 ihtimal diyorlar. Üçüncü bir senaryo ise, ki çok iyi bir senaryo bu, %6.4'ün altı inerse enflasyonlu olur. Bunu %20 ihtimalle görüyorlar, oldukça düşük bir olasılık vermişler. Bu durumda S&P 500 endeksine %3-3.5 artış gelir. Çünkü borsalar bunu Şubat-Mart'ta Fed'in faiz artışını durdurabileceği veya çok yavaşlayacağı, Nisan sonrasında ise faiz artış ihtimalini sıfırlanacağı şeklinde değerlendiriliyor. Bu tabii hepimiz için iyi bir senaryo olur. Emtia fiyatlarına baktım. Bugün epey bir düşüşler var ama daha evvel bir kere bir videoda bahsetmiştim. Ben Amerika'da yaşamıyorum. O yüzden enflasyonu bizzat hissetmiyorum. Şunu düşünmemiz gerekiyor sadece. Aralık ayı Amerika'da tatillerden dolayı, yılbaşından dolayı perakende satışların kuvvetli olduğu bu dönem. O dönemde enflasyon bir miktar yükselmiş olabilir. Bunu göz önüne almamız gerekiyor mutlaka. Ama sonuçları tahmin etmek açıkçası imkansız. Benim tahminim 6.4-6.6 aralığına yani beklenti civarında enflasyon oturacağı. Dualarım o yönde diyebilirim. Ama toplama baktığımızda yani %15'lik 6.6 üzeri enflasyon senaryosunu bir kenar bırakacak olursak %85 ihtimalle borsa yarın yükselecek diyor JP Morgan. Ben de bunun böyle olmasını açıkçası istiyor. Çünkü yine hisselerde long pozisyondayım. Ama bunlar açıkçası öngörmek imkansız ve korkutucu yön. Aşırı iyi bir beklenti var burada. Genelde nelerse beklentin tersi yönde hareket etmeyi seviyor rakamlar. O yüzden umuyorum JP Morgan hakkı çıkar ama veri bizi şaşırtıyor olabilir. Bu arada küçük bir ekleme daha yapmak isterim. O da enteresan bir ekleme. Sonuç 4 gündür farkındaysanız S&P 500'lere, Nasdaq'lara, Dow Jones'lara yılbaşından itibaren bir rally modunda gidiyoruz. Aslında bu ilginç de çünkü Amerika'da istihdam beklenenden kuvvetli, işsizlik beklenenden az. Hani borsaların bunu olumsuz değerlendireceği düşünüyorduk. Ayrıca FED yetkilileri çıkıp çok sert konuşmalar yapıyorlar. Dün de yine FED'in iki yetkilisinin faizleri süper yüksek tutacağız enflasyon bitmeden biz bu işi bırakmayız. Powell dedi ki piyasalar aşırı imsar davranıyor. Biz enflasyonu ezmeden bu işi bırakmayacağız. Dün de böyle açıklamalar geldi. Ona rağmen borsa eşir kapattı. Bu da belki yatırımcının artık yönün değişmeye başladığını FED korkutmaya devam ediyor olsa da en kötünün gerimide kaldığını değerlendirdiğini anlıyorum ben. Tabii haklı mı yatırımcılar haksız mı bu konuda bilmek zor. Benim kanatım açıkası enflasyonun en kötü günlerini artık geride bıraktık gibi gözüküyor en azından bir süre. Enflasyon düştükçe FED ister istemez yumuşacaktı. Ayrıca Amerika'dan istihdam dışındaki pek çok endekste ekonominin yavaşladığına dair çok ipucu geliyor. Maaş artışları mesela pek de yüksek değil. Yani istihdam yüksek ama maaşlar artmıyor. Buna hep sevinirci haberler ne açısından e, FED'in davranışı açısından. O önlerle yarın iyimser olma ihtimali yüksek. Ama <gülüyor> şunu da söylemekte fayda var. Ben daha belki iki enflasyon tahminim karamsardı. Soruşlar çok iyi geldi. Bu sefer böyle biraz iyimserim. Bundan da korkuyorum. Samimiyetle söyleyeyim. Yarın canlı yayında inşallah görüşürüz. Aşağıya like'a, yorumu, boğun. Ben de bilin ki ben de anlayayım ki böyle bir canlı yayın istiyorsunuz. Yarın buluşalım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.